doğal gaz haberini duyduğumuz zaman sevinçten bazılarımız belki sevinçten mutluluktan belki sabaha kadar uyuyamadık. Mahallemize doğal gaz gelecek. Kömür dumanından, tezek dumanından biz kurtulacağız. En azından kısın sıcak suyumuz olacak. Yani bizim bu mahalle ile diğer mahalleler arasında hiçbir fark kalmayacağını düşündük. Bu şekilde olabileceğini düşünseydik vallahi biz e, kazma bile vurmalarına belki müsaade bile etmezdik yani. Baya bir zamandır burayı yapmışlar yaptıktan hemen sonra gördüğünüz gibi her yeri böyle başı boş yani zaten memleket başı boş mahallemiz başı boş. Açın. Bu şekilde bırakmışlar. Burada Abi. bir ambulans gelirse, bir ambulans gelirse ambulans ambulans nereye gireceğini bilmiyor. Zaten sokaklar yeterince dar. Ambulans, itfaiye zaten yer kalmıyor. Yani bu şekilde yetkilerin bir an önce durma el atması lazım. İnsan faturasını bir gün ödemediği zaman nasıl faiz geliyorsa ikinci günde yetkilerin bu eee Şirket yetkililerini bu firma taşerun firması neyse artık yetkililer üstüne durması lazım yani mahalleli yani mağdur, Hanım. mağdur zaten yeterince mağdur olmuşuz Kentsel dönüşüm gelecekti Geçen Mart ayında kazmaya başlayacaktı Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldi memleketimize Mahalleleri dolaştı bizzat bu mahalleyi kendisi dolaştı Ben de muhtar azasıyım beraber dolaştık Buralara baktı tamam kentsel dönüşüme uygun dür. Mart ayında kazmayı vuracağız başlayacağız bir sonraki Mart ayı gelmek üzere daha hiçbir şey var. Doğalgazın çukurunu kapasınlar. Zaten vergilerimizle de yapılıyor. Zaten faturasını ödeyeceğiz. Yani yapsınlar yani. Kendi yaptıkları işi yarın bırakmasınlar. E, yaklaşık 15 yıl önce e, doğalgaz çalışması oldu burada. E, yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Doğalgazın gelmesi bizi sevindirir. Fakat bu hizmetin arkası da gelmesi gerekir. Yani yapılan kazı çalışmalarından sonra bu kazı çalışmalarının da üzeri kapatılması gerekir, tamirat edilmesi lazım ki bu toz, toz şeklimimize gerek kalmasın, buna eziyeti çekmeyelim. Gördüğünüz gibi hemen yanı başımızdaki bakkal toz duman içerisinde her gün tozdan şikayet ediyor, millet balkonunu her gün yakamaktan sıkılmış eee yani çocuklarda top oynarken epey toz kalkıyor ve millet e, mahalle rahatsız oluyor. Yani bu mağduriyetlerin gidermesi için e, bir yetkililerden e, bir el atmalarını istiyoruz. Gare amje mahalleci de haş latane çeraaj bi latae hano mine. Gare ke bi latiji tamiz mukavepa ve hakave bitir. Amdi du kosin va derinde ama yani ki evler ya halkiye 10 günden fazla oldu teşekkür ederiz teknikleri bu hizmetten dolayı ama Tam yapmadılar, Yaptıkları kaldı. hepsi toz duman içinde kaldı. Çocuklar oynuyorlar, hepsi mikrop saçıyor. Çocuklar akşama kadar toz içinde kalıyorlar. Bunlar hepsi hastalık kapıyor değil mi? Ama bu şekilde derdin etkilerin, bunlar biraz el atması daha iyi olur. Bir anca burnu temizlemesi daha iyi olur. Çocuklar için, sağlık için.